Merhabalar, topluma hizmet dersi için belirli yerlere gönüllü olup her hafta gönüllü faaliyetlerine katılarak rapor doldurmamız gerektiğini öğrendiğimde açıkçası olumsuz önyargılı davranmış ve bana bir şeyler katmayacağını düşünmüştüm. Zorla bir yerlere giderek gönüllü olmak bana çok garip geliyor, dönem boyunca bunu nasıl yapacağımı düşünüyordum. Bu düşüncelerim dönem sonunda tam tersine döneceğinden bir haberdi. Nerelerde gönüllü faaliyetlerine katılabilirim diye düşünürken her türlü yardıma muhtaç insanların yardımına koşan Kızılay'ın reklamı gözüme çarptı. Ve neden kızlay olmasın dedim ve yetkilerle konuşarak Kızılay'a gönüllü olarak girdim. İlk kez gönüllüye katıldığımda garip bir hisse kapıldım. Bu his gerçekten güzeldi. Hiç tanımadığım birler için yardım ediyor ve karşılık beklemiyor. Kızlayda gönüllü ve çalışanlarla beraber çok güzel vakitler geçirerek hem eğleniyor hem de yardımcı oluyorduk. Her ne kadar eğlenceli vakit geçirsek de beni çok güzel olaylarla da karşılaşmıştım. Gerçi bir amcanın kan bağışlama alanına gelerek hastanede yatan karısı için acil kana ihtiyaç duyduğunu söylemişti. Yüzündeki o ifade beni çok etkilemişti. Bir an kendimi onun yerine koymuştum. Gönüllük yaptığımız saatler boyunca defalarca gelerek kan bağışı için gelenin olup olmadığını sormuştu. Zaman ilerledikçe yüzündeki o yorgunlukla karışık tebessümü beni daha çok etkilemişti. O an keşke kan grubum buluşsa da kan bağışını yapsaydım dedi. Neyse ki aranan kam sonunda bulunmuştu. Genelde güzel zaman geçirdiğimi söyleyebilirim. Kan bağışlamak misiniz diye çarşımlarda bulunduğum bir gün yanıma bir karı koca gelmişti. Kan vermek isteyen beyefendinin Türkçe okuma ve yazması olmadığı için kan verme formunu doldurmaması onun kan vermesine engel olmuştu. Çok güzel insanlarla tanıştım. Özellikle kızlayda gönüllü olacak arkadaşlara, Gülşah ablayla tanışmalarını ve müthiş enerjisini görmelerini isterim. Ders başında ön yargıyla yaklaştığım bu gönüllülük faaliyetleri boş olduğum zamanlarda da yapmaya karar verdim. Karşılıksız yapılan iyilik beni çok rahatlatıyormuş, onu fark ettim.